Evet arkadaşlar bugün ee, zaten biraz önce bir tane daha video çekecektim bilgisayar kastı onu da çekemedik yani şu ana kadar benim kanalda iki tane video atmam falan lazımdı ama bir tane oldu maalesef çünkü bilgisayar arızalı biliyorsunuz diğer bilgisayardan daha rahat yapıyorum paylaşımları oradan daha rahat izliyorsunuz tabi ki e, bugün sizlerle beraber atlet simulator oynayacağız. Şöyle OVOP diye bir oyun arkadaşlar. Bir dakika dondu galiba. Şöyle bakın OVOP diye bir oyun. Şimdi buradaki amacımız şu. Birincisi Qşuk'unu kullanarak ilerliyoruz. Q İkincisinde de V'yi kullanarak ilerliyoruz. Yani bunlarla karakterimizi yürütebiliyoruz. OP ile ise ayaklarını hareket ettirebiliyoruz ve şimdi e, benim best skorum P P P P P P'ye bas. Bir dakika. Basıyorum V V V. V'ye bas. Dur düşme düşme düşme ya ya niye düşüyorsun ya niye düşüyorsun ya. Tekrar gidiyoruz. Bak, ya ne yapayım? Hem hep ben yamalıyor. Ya nerede düştüm ya? Bir ayağımı vurdum, atmayın ya. Dur, dur, dur, dur, dur, dur ya, ya bir dur ya, dur ya, dur. Heh. Bravo, çok güzel bir şekilde takla attık. Dur, dur, dur, dur, dur, zıplama yap. Ama yürümüyor ki bu takla atıyor. takla simulatör yapsaydınız. Arkadaşlar bunlar bildiğimiz koşucu atletler. Hani bu adamı şimdi siz e, gözünüzün önünde bir hüseyin Bolt gibi falan canlandırın. O tarz bir şey. Koşu yani yarış oyunu. <gülüyor> dur ya. Çıldıracağım şimdi. Bak. Dur. Dubin. Bir dur. Sağ <gülüyor> ayak. Hayır, hayır pem, Ya ya ile P'ye basınca karakter öne doğru kendisini atıyordu Ama dur dur dur dur dur Sakın, Sakın. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır Ama O'ya basıyorum ben Bir dakika bir dakika biz skorumuzu açtık mı acaba? <Gülüyor> anne ne olduğu yerde yamılıyor zaten bırak Na O'ya basınca ne oluyor o zaman? O oh, o oh, o oh. Havada çok güzel durdum. Çok güzel durdum. Geliyordum az daha. Ya dur dur ya ya niye geriye gidiyorsun? Geriye gidiyor. Tamam tamam bir dakika bir dakika şimdi bir sakin ol. diyecek şey değil bu ya. ya Arkadaşlar burada ben roblox'u çekemedim Yani onu da çekeceğim Dün akşam getiremedim videoyu Ama illaki bir gün çekeceğim 9 metre bence güzel 0.9 Santim ilerlemişiz ya ne metresi 8 8 ya bir metrenin Nesini sayıyorsun oyuncuyum bu kadar pintırsın Hayır hayır Ama düşüyor hep Saçma sapan şey Dur Oh oh Oley be Arkadaşlar 2.2 metre ilerledik 1.9 Süper Süper bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dur dur dur dur Hayır hayır p p Ya p basıyorum o kadar git ya Hile değil her şey Ya niye bacak açıyo bu Ya yürü diyorum yürü yürü Niye böyle bu oyun yaptın Niye böyle bu oyun yaptın yapımcı Yapımcısı oyunun yapımcısına sesleniyorum buradan Niye böyle bir şey yaptın Dur, dur adam robot gibi zaten. Ya ne yapayım? Basıyorum tuşa gitmiyor. Ne geri? Abonelerin iyi yapıyorsunuz. İyi yapıyorsunuz. Evet best skorumuz 2 metre ve biz olduğumuz yerde takla atıyoruz boyna. Evet videonun zamanlamasına bakıyorum ve zamanlamada video baya donuyor arkadaşlar gidiyoruz bir dakika bir dakika bir dakika hadi ya, ya bir kaç santim kalmış ya nasıl gidemiyorsun ya nasıl gidemiyorsun bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gitiriyorum. İleri at kendini. Hayır, hayır, hayır, hayır ya. Hayır ya. Niye takla atıyorsun ya? Berbat, berbat. Çok kötü. Ya zar zorlaştım zaten normal skoru İki de bir de havaya zıplayıp zıplayıp duruyor Arkadaşlar Bence videomuzu burada bitirelim Ben bu aptal önünde daha çok uğraşamayacağım çünkü Zar zor zaten